Herkese selamlar, gelkenli ve motorlu çift kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde Doris'te çıkan çeşitli arızaları gidermek için Aktur'a demirlemiştik. İzlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayın. Bu bölümümüzde bayram çocuğu Doris, süslenerek milli bayramımızı kutlamak üzere alaya katılıyor. Ardından Mert Kaptan tuttuğu balıklarla karnımızı doyuruyor. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve cumhuriyetimize sahip çıkmayı unutmayın. Kaptanım, ne yapıyorsun? Şu an bayrağımızın Daha doğrusu sancağımızı çekiyoruz. Alay sancağımız. Alaya katılacağız. Alaya katılacağımız sancak. Öyle renk, bayraklı, bayraklı, bayraklı. Rengarenkli. Evet, şimdi... Şu Japon bayrağı tam ortası, Japon tamam mı? Japon'un ortası mı? Evet, evet. Japon'un ortayı alacak şekilde, Japonya'yı. Evet. Yani Malumunuz Japanya'yı seviyoruz. Japanya ortada kaldı. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Niye dolanıyor ya? İşte rüzgar. Kutlamalar şimdiden başladı. Şimdi bayram nedeniyle süsledik. Gördüğünüz gibi bayrakçıklar bir sürü. Tam bir bayram havası oldu teknemiz. Diğer tekneler de o şekilde. Çok güzel süslendiler. Şekil. Görüntü. Arkadayız. <gülüyor> <gülüyor> Evet, önünden geçiyor. Çok güzel. Yarın ne yapacağız şimdi kaptan? Anlatayım şimdi yarın arkadaşlar. <gülüyor> ben ben mi anlatayım? Anlat. Peki, Anlatalım. Şimdi şöyle göstereyim. Buradaki tekne sayısı şu an 40 civarında yelkenli var. Şu ışıkların hepsi birer tekne. Yarın burada kurucu büyük koyu var. Bu koyda gezilecek. Sonra büyük koya çıkılacak. Büyük koydan yani arka tarafa çıkılacak. Büyük koyda da güzel bir gezi yapıldıktan sonra, iki tur yapıldıktan sonra hem drone ile çekilecek buralar. Hem de güzel bir şekilde işte tekneler gezecek. Güzel bir kutlama yapacağız. Bu arada... Poşetin içinde bir sürpriz daha varmış. Badem şekeri. <gülüyor> Gördüğünüz gibi rengi arenk tekneler ki şu an güneşe karşı çekiyoruz ki bizimki de öyle. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde hazır. Bayramımız kutlu olsun. Evet değil mi kaplanım? Şimdi... <gülüyor> evet şu anda az sonra hareket etmeye başlayacağız. Bütün teknelerle boy sırasına göre belli bir sıralamamız var. Hepimiz böyle bir tur yapacağız. Korteja, Korteja çekeceğiz. <gülüyor> Herkes demir topluyor. Şu anda tekneler sıramıza geçiyoruz. Günaydın! Günaydın Önünde Lady Lara var görüyor musun? Bak Zor Bey or senin arkasında duruyor. <Gülüyor> Haydi bakalım, kaptanlar selametle. Şöyle aktör açıklarından bir kurucu yapacağız. Büyük tekneler sıralandı bir de. Güneş ters açı olduğu için tam net göremiyorsunuz ama çok güzel ortalık. Dragonfly, Dragonfly. arkamızdan da küçük motor yatlar gibi denemede tamam. Bu arada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 Thank <laughs> you. Aktür Büyük Koy'a geldik. Onun arkadaşları bize selam veriyorlar. Yani buradan gösteremiyorum buradan ama. Karada da şu anda Aktır'ın büyük koyunda biz denizden geçerken karada da güzel bir yürüyüş var. Bir kortej geçiyor oradan da ellerinde bayraklar. Otur. <gülüyor> bu, görüyor musunuz? Küçükler çok bu, Там все, я пока. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağolsun, için teşekkürler. Sayın Oros Teknesi de bayramını kutluyor. Bu güzel organizasyon için de herkese çok teşekkür ediyoruz. E, komodor konuşuyor, köle katılan tüm tekneler. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, şeref verdileriz. Birlikte avuz avuz kutladık. İnşallah seyrede kutlarız. stansiyon çok güzeldi şu anda artık bitti korteş doğru, Aktür büyük koy. Sanım buyur. Teşekkür ederiz. Bardaklar çok hafille. Yanıyorsunuz. İçinde kahvemiz. O Hanım ve Nevzat Bey e teşekkür ederiz. Üstüne ne Sağ yazıyor? Olsunlar. Bakabilir miyim? Güzel. Mert Kaptan ve Doris ile Ağabeyi. Maviliklerde evet. buluşmak dileğiyle. Bize güzel böyle hediyeler yapmışlar. Sağ olsunlar. <gülüyor> çok güzel oldu. Flamamız da var. Flamacığımızı da Bastık. astık. Tabii benim de var. Benim yok mu sandınız evet. yani? Çok teşekkür ederiz. Rozetlerimiz de çok güzel. Tabii denizde bir şey lazım. Yani öyle kolay değil bu iş. Ee, o yüzden şöyle bir, bizim zaten roll bar'ımız var. Roll bar'dan takıp çıkartıyorum. Yani e, vincini kullanıyorum. Bu vinç sayesinde bu e, 30 kiloluk motoru hiç zorlanmadan bota hem e, takabiliyorum hem de çıkartabiliyorum. Şöyle basit bir askı oluyor. Dıştan takma motor askıları. Bunları göşemeciler de dikiyor. Ben e, hazır aldım universal. Yedek orada uzun şaft, kısa şaft bu. Ee, uzun şaftı yedek yapıyoruz yani kısa şaft motordan yedek olmaz çünkü sallanacak tekne e, bir tarafta olduğu için şu anda hazır. Ee, şimdi botu çekelim. Botumuz gelsin. Gel bakalım. Gel bakalım bot. Şimdi bot geldi. Botun kıçını çevirelim. Botun kıçını buraya hazır ediyoruz. kıçı hazır olduktan. Normalde eldiven olsa daha iyi elinizde. Sonuçta ip ellerken eldiven olması her zaman iyidir. Evet. Sistem hazır. Motorumuz gidiyor yukarıya. Az daha gevşetecekmişiz. Evet gitti. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu makara sistemi de bota takma zamanı gelmişti. Gayet kolay bir şekilde bunu da inçle şöyle taşıyla sokuyoruz. Şu an oturdu. Makaraları verdik. Evet. Bu makara sistemini çekelim. Şu makara gördüğünüz gibi iki kere dolanıyor. Yani iki tur atıyor. Yukarıdan da bir tur atıyor. Bu şekilde iki kat ip harcıyorsun. Fakat asılma gücünde iki kat kolaylaşıyor. Yani 30 kiloyu 15 kilo olarak çekiyorsun. Ama her bir çekmede yarım çekmiş gibi oluyorsun yani tork yapıyoruz dağcılarda kendini bu şekilde çekiyorlar ikili makarayla. şöyle bir şey işte daha sonra da sıkıyor zaten bitti Böylece botumuz hazır Evet şimdi kuzen geldi sağ sabah 5 beni alıyor ve balığa çıkacağız. Günaydınlar olsun efendim. Hadi balığa. Hadi balığa. Nereden bideceksin? Doris arkada kaldı. Biz de son sürat gidiyoruz. Yavaştan burunları geçtik. Yaklaşık 120 ila 140 metreye olta sallayacağız. Çimler, çimçimler. Kız artık yesek daha iyi. Hiç tutmaya yok. gerek yok. Hazır. E o simi. ...bir hiza belirledik kendimizce. Murat abinin ünlü balık noktaları buralar. Şimdi buralardan mercan'ı atacağız. Bakalım inşallah neler olacak. Hadi bakalım rastgele. bayağı derin. Gittikçe gidiyor. <gülüyor> Öyle yapacağız. Evet. Bir adet mercan geldi. Getir. Bak dip görüyor musun? Evet. İlk mercanımızı aldık. Diğer yemler duruyor. Sadece en diptekini almış. Tabii onu da biraz bozuğu, baya döndürmüş. Evet. Dalga geliyor Mert. Dalgalar. Murat abinin martısı da geldi. Bu nasibini bekliyor. Küçük yakaladığım zaman hemen Aynen. Bu Kayığı her gördüğünde geliyormuş baya şehir atları vapuru gibi <gülüyor> ne abi ya <gülüyor> Oltam gitti he. de. Oltam bende. Ben de. bende. de ben de. Balıkla birlikte almışım. Burada bir sepetimiz var. Onu da alacağız. Önceki günlerde atmıştık. Boş olması lazım içi. Ekmek koyacağız. he. <gülüyor> Su güzel gözüküyor. <gülüyor> Ve sepetimizin kopyası. <gülüyor> On canlı bir şey var mı sepette? Canlı. <gülüyor> sıfır. Yok, içinde bir şey yok. Yeni koyacağız. Evet bu doldurulacak. Ekmek mi koyacağız abi? Ekmek mi koyacağız? Evet. Hoş Merhaba. Hoş bulduk. Merakla bekliyorum. Bekle bakalım. Şöyle ben de livarı göstereyim bu arada. Şöyle, vaziyet budur. <gülüyor> Gibine geldi artık mı? <gülüyor> Çakal gibi dolaşıyor Vallahi